arkadaşlar. Bu akşam akademik yazımda önemli e, aşamalardan biri olan araştırmaya başlamadan önce yapılması beklenen literatür taraması veya alan yazımı taraması e, konusunda e, bir giriş yapmış olacağız. Özellikle hedefimiz e, makale, yüksek lisans tezi, e, doktora tezi yazımından önce yapılması gereken bu alan yazımı literatür taramasının Elektronik kaynaklar üzerinden daha etkin şekilde nasıl yapılabileceğine görelik kendi tecrübelerime istinaden eden not aldığım, evet, uyguladığım, size de tavsiye etmek istediğim konuları bu akşam sizlere aktarmak istiyorum. Ee, şöyle genel giriş yapmış olalım. Araştırma, akademik araştırma, yazılan metnin belli bir yöntemle ortaya çıkartılması, kaynaklara atıf yapılarak metnin oluşturulması, bu şekilde başka bir araştırmacı sizin ulaştığınız aynı sonuçları teyit etmek istediği zaman aynı yöntemi, aynı kaynakları kullanarak aynı sonuçlara doğrulayabilmesi, ulaşabilmesiyle alakalı sistemi ifade ediyor akademik yazım. Dolayısıyla bir konuda makale yüksek lisans tezi veya doktora tezi yazılırken araştırmacılar öncelikle şunu yapmaları gerekiyor. Bu konuda hazırlanmış doktora tezi var mı? Yüksek kısal tezi var mı, kitap var mı, makale var mı, bildiri var mı diye bunları bir taraması gerekiyor. Taradıktan sonra e, kronolojik bir sırada ilk yapılan çalışmadan kendi dönemine kadar ki çalışmalara sıralayıp e, onları okuyarak bu çalışmalarda o ele alınan konuyla ilgili hangi problem, hangi açıdan ele alındı, hangi sonuçlara ulaşıldı, hangi iddialar var, hangi tezler var. Ee, hangi kaynaklara dayanarak bunları yazıldı? Bunlara dair genel bir bilgisi olması hedeflerimdir. Ee, bunun yapılmaması e, nasıl sonuçlara yol açıyor? Kişi eğer kendinden önce yapılan çalışmaların alan yazını veya yani literatürlerimizi yapmamışsa, ilk defa sıfırdan o konuyu kendi çalışılıyor gibi çalışmaya girmişse e, çok problemli sonuçlar ortaya çıkıyor. Böyle örnek vereyim. 2023 Ocak ayında bir araştırmaya başlayacağımız hedefimiz olsun Ocak 2023'te araştırmaya başlayacağız diye düşünelim İki ihtimal var birincisi oturup 2023 öncesinde bu konuda hangi doktora tezi var hangi yüksek lisans tezi var hangi makale tebliği var bunlarla hangi sonuçlara ulaşıldı bunları belli bir planoloji koyduktan sonra okuyarak temel tezler iddialar kaynaklar nedir bunlara hakim olduktan sonra 2023 Ocak ayında araştırmaya başlamak doğru bir yöntem. İkincisi nasıl? E, 2023 Ocak ayı oldu. Konuyu seçtiniz, danışmanınızla anlaştınız. Direkt ilk defa siz yapıyor gibi yazmaya, çizmeye başlarsanız, önce yapılanları görmeden gelirseniz, yok sayarsanız, hiç bakmazsanız, e, iki sene sonra diyelim, üç sene sonra yüksek lisans tezdi veya doktoran ile savunacağınız anda e, çok problemli bir durum ortaya çıkabilir. O zaman size şunu derler, e, bu konuda İngiltere'de tez yapıldı gördün mü? Bu konuda Almanya'da şu doktora tezi yapıldı gördün mü? Türkiye'de bu konuda şu çalışma yapıldı gördün mü? Görmedim demiş olmanız o çalışmanın çöpe gitmesi anlamına gelir. Çünkü akademik hayat birikimle ilerler. Sizden önceki o konuyu belli bir noktaya getirmiştir. Siz onun üzerine bir taş daha eklersiniz, bir kazanım daha eklersiniz. Akademik bilgi birikimi artarak devam eder. Her araştırmacı sıfırdan yapıyor gibi kendi başlayıp kendi bitirmeyi hedefliyorsa Böyle bir akademik araştırma hayatı olamayacağı için ilerlemede mümkün olmaz. E, bu noktada bize ne gerekiyor? Bir, literatür taraması nedir, nasıl yapılır? Ona dair bir bilgimiz olması gerekiyor. Benim kendi e, öğrencilerime tavsiye ettiğim, uyguladığım e, kronolojik bir sırada literatür taramasının yapılması. Yani 2023 Ocak ayında başlayacağımızı hedefleyelim. 2023'ten önceki çalışmaları en eskiden en yeniye doğru listelemek. Örneğin, e, muatürlük kelamında varlık konusunu hedeflediğimiz diyelim. E, 2023 Ocak ayında direkt muatürlükler varlık hakkında bunu düşünüyor diye yaz, yazıp çizmeye başlamadan önce e, doktora tezlerini, Türkiye'den, yurt dışından tezleri, makaleleri, kitapları, tebliğleri, bir tarama yaparsınız ve bunları bir Excel dosyasına işlersiniz. Excel dosyasına işlerken parçalı veri girmek esastır. Ne demek parçalı veri? Excel sütunları vardır malumunuz, Excel dosyasında. Orada birinci sütuna yazar adı, ikinci sütuna yazar soyadı, üçüncü sütuna doğum tarihi, dördüncü sütuna araştırma alanı, işte kelamcımı, hadisimi, tefsircimi, İslam tarihi uzmanımı, yazarın alanını yazıp, daha sonra çalışmanın başlığını, ondan sonraki sütuna çalışmanın türünü, yüksek lisans tezi mi, doktora tezi mi, makalemi, ansiklopedi maddesi mi, kitap bölümü mü, tebliğimi, araştırmanın türünü, ondan sonraki alana da e, ulaşabileceğiniz internet adresi URL web sayfası linkini ek eklersiniz. Bu şekilde ne yapmış olduk? O konudaki veriyi parçalı veri olarak Excel'e kaydetmiş olduk. Şimdi müsaadeniz olursa ben buradan daha önce kendi öğrencileri vermiştim. E, benzer varsa size atayım buradan veya buradan açık göstereyim. Evet, e, açılıyor şimdi. Burada örnek üzerinden bakarsak daha faydalı olur, nasıl yapabiliriz diye. En güzel dosyası bir açılsın. Makale olduğunu düşünelim. Bizimle alakalı bir makale var. Makale yazar adı, yazar soyadı, yazar alanı, e, başlığı, e, türü, makale tez, yazdık. E, ayrıntılı künye bilgilerini yazdık. Diğer iki sayfası numarası linkini yazdık ve oraya e, yayın tarihini yazdık. Yayın tarihi 1950 idi. Diğer araştırmayı ekledik. Yayın tarihi 1970 idi. Diğer araştırmayı ekledik 1980'de. Bu şekilde parçalı veri şeklinde yayın tarihiyle birlikte ekledikten sonra e, taramayı tamamladığımız zaman kronolojiye göre sıralarız. Tarihe göre sırala. En eskiden en yeniye doğru karşımıza bir literatür çıkar. Bu literatür çıktıktan sonra en eski literatürden başlayarak en yeniye doğru o çalışmalar okunur. Bunun birkaç faydası var. Birinci faydası şu o konudaki iddiaların hangi tarihte, hangi kaynaklara dayanarak kimin tarafından ilk defa söylenildiğini fark edersiniz. Örneğin muhatördük kelamında şu öngörülüyor diye bir iddia var. Enesif'ten en yeniye doğru geldiğiniz anda ilk defa o iddiayı kim ortaya koydu. Daha sonra o iddiayı kim temellendirmeye çalıştı? Bunu rahatlıkla görebilirsiniz. O yüzden kronolojik okumak, yani literatürü grup. Dosyayı yazdıktan sonra freneşik okumak önemlidir. Ben ekranımı paylaşayım şimdi sizinle. Bu ben kendi öğrencilerime verdiğim e, literatür taraması formu. Yazar, görüldü mü? E, yazar adı, yazar soyadı, bilim alanı, çalışma adı, e, çalışma türü, doktora tezi, yüksek lisans dedi. kitap, bildirimi, akali, antiköbeli maddesi, tezden üretilme durumu, işte yüksek lisans tezinden mi üretildi, Bildiriden mi yoksa buraya e, orijinal yazalım sıfırdan üretildi. Onu yazdık. Sonraki sütuna ilk baskısı ilk yayını ne zaman oldu? E, güncel baskısı yapıldığı onu oldu. Başka bir örnek yazdım. Ali Erbaş, soyad ayrı yerde, ayrı yerde dinler tarihi alanında uzman birisi ve Melekler alimi ilahi dinlerde meleklendi diye çalışması var. Bu kitap türündeki çalışma. Doktora tezine üretilmiş bir çalışma. 2011'de yayınlanmış, 2020'de yeni baskısı yapılmış. Şimdi bu veri bize neyi sağlıyor? Şunu sağlıyor. E, şunu görmüş oluyoruz. Bu kitabın yazarı, e, yazdığı konuda uzman mı? Evet, bilim alanına baktık. Bu kişi dinler tarihi uzmanı ve bu konuda uzman. Sonra bu konuda bir kitap yapıldığını gördük. Bu kitabın kaynağını anlamış olduk. Kitap tezden mi üretildi? Evet, kitap tezden üretilmiş. Bunu görmüş olduk. E, doktora tezine çalışan, dayanan çalışmalar önemli bir O yüzden mutlaka görülmesi gerekir. İlk baskı tarihini gördük. Ee, yeni baskısı yapılmış. Baskılar arasında ekleme olabilir, çıkartma olabilir, e, araştırmacı bir fikrinden geri dönmüş olabilir. O yüzden 2011'deki bir görüşe atıf yapacaksınız ve önemli bir konu. Dediğinizde önemli bir yer işgal ediyor. O görüşün e, atıf yapıyorsunuz ama yeni baskısında da bakmakta fayda var. E, yazar o görüşten geri adım attı mı, e, kitabını çıkarttı mı, değiştirdi mi, değiştirmedi mi diye. Buna bakmakta da fayda var. Bu şekilde listenin oluştuğunu düşünelim. 100 tane kaynak girdik tezimizle ilgili, makalemizle ilgili. En üstte gelip sıralama yaptığımız anda baskı tarihine göre e, kronolojik olarak sıralar sistem. Sonra ne yaparız? En önce yazılandan en güncele doğru okumaya başlarız. Bu şekilde o alan yazına hakkında bir bilgi birikimi oluşmuş olur. Bunun yapılmaması, bunun yapılmadan tez yazılması, bunun yapılmadan makale yazılması, akademik birikimini ilerlemesen de engel teşkil ediyor. Hakemler de Okurlar da bunu fark ettikleri zaman e, hoşlanmıyorlar. Yani bu kişi ilk defa atomu kendi parçalıyor gibi yazmış, çıkmış ama kendinden önceki kaynakları görmemiş diye. Böyle bir hataya da düşmememiz gerekiyor. Ben bu paylaşımı durduruyorum. Şimdi e, demek ki ilgisayatör taraması önemli. Alan yazı taraması yapacağız. Yaptığımızı da parçalı verişlettiğinde Excel dosyasına işleyeceğiz. İşledikten sonra da okurken de kronolojik olarak okuyarak fikir, iddia, tartışma, kaynak, Bunların hangi tarih sırasında ortaya çıktığını not alacağız. Bu bittiği zaman biz de bir kanaat oluşacak. Bu konudaki ilk iddia şu kişiye ait. O bu kitaba dayanarak bu iddiada bulundu. Sonra şu kişiler onun iddiazını kabul etti veya etmedi. Şu konuda ayrıntılar oldu. O konu neyse o konuyla ilgili tartışmaları, problemleri, kaynakları, kavramları literatür tanıması görmüş olduk. Bu aşamadan sonra tezimizin... Ee, birinci bölüm, ikinci bölüm, ikinci bölüm diye yazmaya başlayıp ilerleyebiliriz. Ee, alan yazı, literatür taraması bu demek. Ee, burada da şöyle bir e, önemli konuyu dikkat çekmek istiyorum. Tezlerin giriş bölümü yazılmalı. Özellikle doktora tezleri giriş bölümü olmadan yazılmamalı. Giriş bölümü ne demek? Giriş bölümünde yürütülen araştırmanın metodolojik çerçevesinin yazılması gerekiyor. Araştırmanın konusu ve önemi nedir? Araştırmanın yöntemi nedir? Araştırmanın kaynakları nelerdir? İşte araştırmanın kaynakları başlığı, bizde çoğu zaman e, o konudaki temel kaynakların tanıtılması gibi yazılıyor. Yani, örneğin konu maturdi kelamında varlıktı, o konuda beş kitap var, orada o kitapların tanıtılması gibi yazılıyor. Oysa literatür taraması, alan yazından kastedilen şey şu, o kitaplarda... O konuyla ilgili öne çıkan önemli iddia, önemli tez, önemli tartışma nedir? Bunların oraya yazılması gerekiyor. Ve sonunda işte şu şu tartışmalar bu kitaplarda yer alıyor. Biz de tezimizde şu şu tartışmaları ele alacağız. Devam ettireceğiz, sorgulayacağız, inceleyeceğiz, tartışacağız gibi o literatürde yer alan tartışmaların üzerine ilerlemesi gerekiyor. Demek ki bu tezlerin giriş kısmındaki ee, alan yazı veya kaynakça veya literatür taraması da kitap tanıtımından ziyade o konuyla ilgili tartışmaların hangi açıdan ele alındığını içeren kısım şeklinde yazılması gerekiyor ve bende tezin en önemli kısmı, yöntemde en önemli kısmı, e, bu açıdan buna dikkat çekmiş olduk. Şimdi şuna karar verdik. Evet, araştırmayı yazmaya başlamadan önce alan yazı yapacağız, literatür tarayacağız. Ama nasıl yapacağız? Eskiden e, elektronik kaynaklar yaygın olmadığı için en büyük kütüphaneye giderek o kütüphanenin katalogları üzerinde bu tarama yapılıyordu. İlahiyat alanı için İstanbul'daki İslam Kütüphanesi'ne giderek oradaki kartlar şeklindeki kataloglardan tarama yapılıyordu. E, diğer alanlarda Ankara'daki Milli Kütüphaneye giderek tarama yapılıyordu. Yani temel kütüphanelere giderek o konuda hangi kitap var, hangi ansiklopedik var, hangi makale var diye taranıyordu. Şimdi teknolojinin bize sunmuş olduğu imkanlarla artık elektronik kaynaklara, internet bağlantımız olan her yerde ulaşabiliyoruz. Bu noktada yurt içi ve yurt dışında ikiye ayırarak kaynaklara ulaşma imkanımız var. Yurt içinden başlayalım. Birincisi e, her alanla ilgili temel ihtisas kütüphaneleri oluşmaya başlandı. E, bu ihtisas kütüphanelerini görmek, bilmek, girmek, tanımak gerekiyor. Şimdi ilahiyat alanıysa ilahiyat alanı ile ilgili İstanbul'daki İslam kütüphanesine bir şekilde girmek, oranın bir havasını teneffüs etmek, kitaplar arasında dolaşmak, o kültürü bir görmek gerekiyor. Tarih alanında araştırma yapıyorsa araştırmacı Ankara'daki Türk Tarih Kurumu'nun çok eski ya dayanan köklü bir kütüphanesi var. Oraya girip oranın havasını teneffüs etmesi gerekiyor. Türkçe alanında edebiyat alanında bir tez yazıyorsa yine Ankara'daki Türk Dil Kurumu'nun Türk Dil Kurumu kütüphanesine girip bir taraması gerekiyor. Dolayısıyla her bir alanla ilgili hemen kütüphaneler var. Elektronik, internet her ne kadar yaygın olsa da buralara fizikten girip kaynaklara bir dolaşmak gerekiyor. Ee, bunu yaptıktan sonra o kütüphaneye girdik diyelim, bir gün, iki gün içinde tüm kaynaklara ulaşma imkanı olamıyor olay olarak. Ne yapmamız gerekiyor? Elektronik kaynaklara yönelmemiz gerekiyor. Bu aşamada elektronik. İslam için, İslam'ın web sayfasına girdiğimiz anda orada İlahiyet makaleleri veri tabanı var, e, kadı sicilleri veri tabanı var, dokümantasyon veri tabanı var. Buna dair veri tabanları var. Bunların nasıl kullanılacağına dair İslam İslam araştırmaları merkezi kütüphanesinde bilgi de var. Oradan bu bakılıp ilerlenebilir. E, asıl e, hiç atlamamamamız gereken diğer noktalara ben değinmek istiyorum. Doktora tezleri mutlaka görülmeli demiştim. Doktora tezleriyle ilgili Yüksek Kurumu'nun YÖK Tez Merkezi sayfası var. Burada bir tarama yapmak gerekiyor. Şimdi YÖK Tez Merkezi sayfasına girdiğimiz anda ekrandan paylaşabilirim. Bir dakika bir açayım. Görerek ilerlemiş olalım. Ekranımı sizlere paylaşayım. Yüksek Öğretim Kurumu, tez merkezi. Şimdi sayfa bu şekilde. Buraya geldiğimiz anda tez adından arama yazma, yapma imkanı var. Yazar adından, danışma isminden konusuna göre arama yapma imkanı var. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Arapça kökenli bir kavram arayacaksak bu, bu harfi ile veya ü sesi ile yazılmış olabilir. Mesela maturidi yazdım. Şimdi bu şekilde aradık, baktık var veya yok diye bir sonuca varmamamız gerekiyor. Bunun farklı varyantlarını da yazmamız gerekiyor. Şimdi maturidi değil de maturidi yazmış olabilirler tezde. Bu şekilde ihtimalle de taramamız gerekiyor. Şimdi bir maturidi diye tarlayalım. Bu diyelim. karşımızda sonuçlar gelecek. Görüldüğü gibi maturidi diye yazan kaynaklar var. Tekrar geriye gelelim. Bir de maturidi diye yazalım. Aynı şekilde matüriliği yaptık. U'lu dedik. Karşımıza bu şekilde ü'lü de geldi. E, bunu neden gösterdim? Şundan buraya gösterdim. Bir konuda tez var mı yok mu diye sonuca varabilmek için e, ihtimalleri deneyi sonra gitmek gerekiyor. O yüzden e, bu Arapça kökenli aradığımız kelime ü harflerine u harflerine, a sesine e sesine ihtimalleri aramak gerekiyor. Şöyle bir durum olmaması gerekiyor. Danışman hocanıza gittiniz. Hocam ben aradım. Benim çalışmak istediğim konuda tez yok dediniz. Hocada çalış dedi. Sonra baktınız ki iki sene sonra tez varmış. Yani burada hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. O yüzden e, ü sesine, u sesine dikkat etmek gerekiyor. E, benim buradaki önerdiğim tez adından ziyade hangi bilim dalında çalışıyorsanız e, bilim dalı üzerinde detaylı arama yapınız Yan tarafta detaylı ara kısmı var. Detaylı ara kısmı. Burada e, test türüne doktora seçebilirsiniz. Doktora diye seçtiniz. Seçtikten sonra burada ana bilim dalları var. E, burada kelam ve İslam mezheplere tarihi diye seçtim örneğin. Tarama yaptım. Karşılma sonuçları gelecektir. İkisi birleşik bilim dalı olmadığı için şu an. Kelam diye arayabilirsiniz sadece. Bilim dalı. Kelam. Kelam bilim dalı. Bu şekilde şöyle yapacağız. Önce ana bilim dalını seçmemiz gerekiyor. Yukarıya geldik. Buradan temel İslam bilimleri diye T harfine gelip çok fazla bilim dalı ismi olduğu için buradan temel İslamı seçip sonra alt bilim dallarını seçerek ilerleyebilirsiniz. Tarafından. Temel İslam bilimleri ana bilim dalı seçtik, tarama yaptık. Karşımızda e, 12.120 kayıt geldi. Burada tüm temel İslam bilimleri var. E, bir tarama sayfasına bilim dalı yazarak da alt tarafa kelamsa kelam, hadisse hadis, tefsirse tefsir veya tarihse tarih. Bu şekilde arama sonuçlarını sınırlandırdıktan sonra şuna bakmakta fayda var. Bilim dalınız e, psikoloji diyelim, psikoloji bilim dalında. E, 2000 tane doktora tezi yapıldı. Buna göz atmanızda fayda var. Çünkü farklı yazılmış olabilir çalıştığınız bunu, Sizin düşündüğünüz kavramla yazılmamış olabilir. O konuyu bu şekilde tanımakta fayda var. E, YÖK tez merkezi bu açıdan bakmamız gereken sayfalarda bir tanesi. Şimdi YÖK tez merkezine baktık. E, tez var, yok, bu yetmiyor. Bir de İngilizce, e, Arapça, e, Fransızca yani Batı dillerinde veya Doğu dillerinde o konuda araştırma yapılmış mı? Sırasına göre bakarsak doktora tezi yapıldı mı? Kitap var mı? Makale var mı? diye de tanımamız gerekiyor. Bunun için elektronik kaynaklara ihtiyaç var. Bu elektronik kaynaklara yani İngilizce tez veri tabanına veya kitap veri tabanına veya makalelerle ilgili veri tabanına nereden ulaşabiliriz? Türkiye açısından düşünürsek makalelere TRD'sin TÜBİTAK ULAKÜTÜM'in sayfası var TRD'sin. TR dizine girerek oradaki dizin yer alan dergilerin makalelerini görebilirsiniz. Ee, biraz daha kapsamlı makale bulmak istiyorsanız Doğaç diye bir sayfa var, Doğaç. Doğaç'ın sayfasına girip e, Açık Gelişim dergileri de görebilirsiniz. E, bununla Açık Gelişim olan Türkçe veya diğer dergileri görmüş oldunuz. Ama bir de burada olmayıp e, Batı Üniversitelerinde yapılan, Doğu Üniversitelerinde yapılan e, tezler veya kaynaklara ulaşmanız gerekiyor. Bu ulaşabileceğiniz veri tabanları genelde ücretli veri tabanları, yani abonelik usulü çalışan veri tabanları. Bu abonelik usulü çalışan veri tabanlarına siz nasıl ulaşıp nasıl erişim sağlayabileceksiniz? Buradaki üç ihtimali ben size sayayım. Birincisi, hangi üniversitede yüksek lisans veya doktora yapıyorsanız, o üniversitenin internetinden, kampüs içindeki internetinden, e, kütüphane sayfasına, o üniversitenin kütüphane sayfasına girip elektronik kaynakları atıtlayarak o elektronik kaynaklar üzerinden elektronik e, veri tabanlarını tarayabilirsiniz. Eğer üniversitenin bulunduğu şehir, öğrenimse olduğunuz üniversitenin bulunduğu şehir ve siz farklı bir yerdesiniz, e, üniversitenin internetine direkt doğrudan kullanma imkanınız yok, bu durumda o, üniversite veri tabanlarına uzaktan erişmeyle ilgili Para daire başkanının sayfasında bir bilgi notu vardır. Uzaktan kütüphane erişmek isteyen öğrencilerimiz ve hocalarımız için açıklama diye. O oraya girersiniz, orada size ayarları gösterirler. Bilgisayarınızda şu ayarı yapın, bu ayarı yapın diye. Eğer o uzaktan kütüphane erişim ayarı yaparsanız, bulunduğunuz kütüphanenin veri girebilirsiniz. Bu birinci unsur. Ben bunu genelde kullanmıyorum. İkinci ve 3.b'yi kullanıyorum. İkinci ihtimal Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin veri tabanlarını kullanmak. E, bu daha mantıklı. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin elektronik veri kaynakları şu an Türkiye'deki en kapsamlı veri tabanı. E, buraya giriş için TC kimlik numaranızla üye olup e, giriş yapmanız yeterli. Ayrıntılarına birazdan bakarız. Üçüncü ihtimal de Ankara'daki Milli Kütüphane. Milli Kütüphane'ye e, devlet üzerinden üye olabilirsiniz. Ankara'ya geldiğiniz zaman da Milli Kütüphane'ye fiziken giderek giriş katında e, üyelik e, belgesi alma yeri var. Oraya gidersiniz, elektronik ortamda giriş girişinizi yaparlar, e, fotoğrafınızı çekerler ve size 2-3 dakika içinde e, Ankara Milli Kütüphane e, üye kartı verirler. Bu üye kartını aldığınız anda Türkiye'nin neresinde, dünyanın neresinde olursanız olun, üye numaranız ve e, şifrenizle şifrenizle e, gün, ay, yıl şeklinde doğum tarihimizdir. Dünyanın her tarafından Milli Kütüphane üzerinden kaynaklar erişebilirsiniz. Ben e, eskiden Milli Kütüphane üzerinden gelişmeyi deniyordum Ama şu an e, Millet Kütüphanesi açıldı. Millet Kütüphanesi'nin elektronik kaynakları daha fazla orayı tercih ediyorum. E, bu açıdan ikinciden başlayalım isterseniz. Yani Milli Kütüphane'yi göstereyim. Milli Kütüphane'yi sonra e, Millet Kütüphanesi'ne geçelim. Şimdi Sayfamı açıp sonra siparişim. Yani daha pratik, üniversitenin, eviniz üniversitenin olduğu yerde değilse dışarıdan bağlanacaksanız daha pratik. Milli Kütüphanelerin sayfasına girdiğiniz anda, burada Milli Kütüphanelerin içindeki kitapları, katalogları tarama imkanınız var ama ben daha çok elektronik kaynaklar kullanıyorum. Hizmetlerimiz kısmı var giriş yaptığınız mini Kütüphane hizmetlerimiz kısmında sol tarafta elektronik veri tabanları var. Diğer kaynaklarla ilgili bilgi var. Bu elektronik veri tabanına tıkladığınız anda karşımıza abonelikle erişilebilen yani para verilerek abonelikle erişilebilen ancak sizin girmeniz için Türk vatandaşlarının girmesi için milli Kütüphanenin para ödeyip abone olduğu veri tabanları var. Yani bunların girebilirsiniz. Burada e, bunları teker teker bu seminerden sonra gidip inceleyebilirsiniz. Fen bilimine, tıp bilimine, sağlık bilimine, ilahiyata göre, bilim dallarına göre kitaplar ve elektronik tabanlarına erişim var. Yani şu ilk ekranda gösterdiğim ortadaki tıp eczacılık mühendislik alanında 28 bin üzerinde kaynak barındırıyormuş. Sayısal kitap var, farklı tabanları var. Bunların her birine girebilirsiniz. Şu el menhal, Arap dünyasındaki tezleri, makaleleri içeren bir veritabanı. Eğer araştırmanız Orta Doğu, Arap Dünyası ile alakalıysa bu test araması yapabilirsiniz. Ben bugün en sık kullandığım kendi açımdan yeri göstereyim. Yani ek kitap merkezi var, eğitimle ilgili kaynaklar var. Buranın her birini e, bir hafta sonu boş vaktinizde tarama yapıp kendinize göre e, tarayıcınızı ekleyebilirsiniz. Yani ben bunu kullanıyorum diye. Benim buradan kendi tarayıcıma ekleyip, sık kullanımları ekledim kullandığım kaynak İngilizce İslam Anşık Şimdi İngilizce İslam Anşık Üniversitesi'nin e, üç edisyonu var. İngilizce İslam Anşık birinci edisyonu, ikinci edisyonu, üçüncü edisyonu. Bu edisyonlar arasında nasıl bir fark var? E, yazımla ilgili fark var. İlk edisyonlarda bir ve ikinci edisyonlarda P-S, H harfi gibi, gayın harfi gibi harflerin yazıldıktan sonra örneğin K-H yazılıp altına çizgiye, TH yazılıp altınak çizgi yazılarak K'yı, TZS'yi gösteriyorlardı. Üçüncü edisyonunda bundan vazgeçtiler. Alt çizgiyi kaldırdılar. Biz araştırma yaparken imna açısından, yani bir İngilizce kavram nasıl imna edilirle ilgili üçüncü edisyonu bakmanızı öneririm. Ama bilgi araştırıyorsanız aradığınız bilgi birinci edisyonda da olabilir. İslam Alış ikinci edisyonunda da olabilir. Üçte de olabilir. Üçüne de bakmakta fayda var. Bunlardan bir tanesini açtıktan sonra ekrana yazayım. Hatırlatalım buraya nasıl geliyorduk. Milli Kütüphane üye olduk. Milli Kütüphane bize üye numarası verdi. İşte 029 18, 16 diye bu üye numaramız. Bir de şifre ihtiyacımız var. Şifre de kendi gün, ay, yıl doğum günümüzdür. Ve ayı. E, günü, ayı, yılı araya nokta koymadan, peş peşe yaz, yazarız. o şifremiz olur. Şifremiz girdikten sonra kaynağı geldik. Bu İngilizce İslam Şifrelerinin üçüncü maddesi. Burada şimdi ben doktora dedim, Ebu İsa Sap vardı. Sap var diye arama yapalım. Karşımıza İbn Sap çıktı. Es Sapar El er çıktı. İşte aradım şahıs, bu şahıs. Buraya tıkladığımız anda, Milli Kütüphane Üyeliği üzerinden girdiğimiz için tam metinde ulaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi e, safari kelimesini aramıştım. Metindeki tüm safari kelimelerini sarı olarak işaretledi. Şimdi e, bu ulaşmak bize ne sağlar? Bir, e, bu çalıştığımız konu, kişi veya kavram, İngilizce'de nasıl yazılıyor onu görmüş oluruz. Örneğin burada safari bu hali nasıl yazıldığını gördük. Uzatmaların nasıl yazıldığını gördük. ay nasıl uzatmışlar, i'yi nasıl uzatmışlar. Yani Türkçedeki gibi e, çatı, köşeli uzatma kullanmamışlar. Düz kullanmışlar, onu gördük. Sonra içini okuduk, isimleri nasıl yazdıklarını öğrendik, onu öğrendik. Sonra diğer isimleri nasıl yazmışlar, kitap isimlerini nasıl yazmışlar. Bunlara bakarız. Sonra kaynakça kısmına geliriz. Bu araştırma yaptığımız kişiyle ilgili hangi kaynaklara dayanmışlar? Bakarız, yani burada bilmediğimiz İngilizce kaynak var mı, Türkçe kaynak var mı diye kaynaklar kısmına bakarız. Bunlara baktıktan sonra metni okumaya geçeriz. Burayı okur, tabii önce Excel e, literatür taraması, alan yazım taraması şablonumuz vardı. O şablonu ekleriz. Ne deriz? Madde Safar El Buhari kim yazdı? En alta geliriz. burada Brodersen yazmış. Ne zaman yazmış? En altına geliriz akıt kısmında. İşte 2022'de ilk defa yayınlanmış. Nislamar Şükümeti'nin üçüncü edisyonunda yayınlanmış. Editörler bunlardır diye. Bir de internet erişim linki var. O linki de listemize ekleriz. E, bu şekilde bırakırız. Literatür taraması listesi oluştuktan sonra dönüp kronolojik okuyacağımız için bırakırız. Ama okuduğumuz farz edelim. Okurken de burada hangi konuya değiniyor, hangi tartışmaya değiniyor, hangi iddia, tez, hipotez var. E, bunları okurken de not alırız. Dolayısıyla e, Milli Kütüphanenin kaynaklarını bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu kapatmış olayım. Tekrar e, kısa bilgi verip diğer alternatife geçeyim. Yani demek ki Milli Kütüphane üye olup Ankara'ya geldiğiniz anda da e, kimliğinizi alıp numaranızı alırsanız e, a, gün, ay, yıl şeklinde doğum tarihinizi parola şifre olarak kullanarak Giriş yapıp hiç para ödemeden e, binlerce var, binlerce makaleye, binlerce teze, binlerce antikoloji maddesine evinizden internette girip tarama yapabilirsiniz. Bunu yapmakta fayda var. Bunu kenara ayırdık. İkinci en fazla kullandığım bugünlerde, yani üniversite hakkına, internetine uğraşmadan direkt kullandığım sayfa, Cumhurbaşkanlığı Millet Mütüphanesi. E, burada da ben sayfayı açtıktan sonra size göstermiş olayım. Sayfamı paylaşıyorum. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi. Şimdi e, teşekkür ediyoruz bunu yapanlardan. Hayır dua ediyoruz. Harika bir kaynak oldu. Bizzat fiziksel, fiziksel olarak gidip dolaşmak güzel ama e, veri tabanlar da önemli bizim için. Buraya giriş yaptığımız anda üst tarafta e, koleksiyonlar, veri tabanları, bölümler, etkinlikler diye bir içindekiler tablosu var. Bugün bizim konumuz veri tabanları. Veri tabanlarına tıkladık. Karşımıza alfabetik olarak bir veri tabanı listesi çıkıyor. Şimdi e, burada benim önerim şu: e, Yüksek lisans ve doktora öğrencilere hangi bilgiyi nerede bulacaklarını kazandırır. Amaçlarından bir tanesi budur. Yani bir araştırma yapıyorsunuz, bilgiyi nerede arayıp nerede bulabilirsiniz. Bu melekeyi, bu kabiliyeti lisansüstü eğitimin yüksek lisansının doktoranın size vermesi gerekiyor. Bunu aldığınızı farz ediyoruz. E, buradaki özünü anlatmış olayım şu. Bir kere şunu yapın. Yani benim önerim size. Burada A'dan e, Z'ye kadar yüzlerce tabanı var. Ama her veritabanı sizi ilgilendirmiyordur. Çünkü sizin bilim alanınız neyse o bilim alanınızdaki temel veritabanlarını bilmeniz gerekir. Tarih tarihle ilgili veritabanları, e, psikoloji alanınızda psikolojiyle ilgili veritabanları, İnayatsa, ilahiyatla ilgili veri gerekiyor. O yüzden benim önerim bir kere A'dan başlayıp Z'ye kadar e, şu, tıklayıp veri tabanının açıklamasını bir okumanız. Birinciye tıkladık. Yaşam bilimleri, sosyal bilimler, fiziksel ve uygulamalı bilimler alanında yapılmış bilimsel makaleler içerir diyor. Yani buna bakabilirsiniz. Sizin bilim dalınızı ilgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu? Ilgilendirmiyor, İlgilendirmiyorsa geçebilirsiniz. Şimdi bu şekilde önce belirlersiniz hangi Veritabanları size yönelik bilgi içeriyor diye. Belirledikten sonra onun içine girip arama yaparsınız. Şimdi tez arayacağız. Tezde P maddesine geliyoruz. Burada e, doktora tezleri veritabanı var. Tüm dünyadaki tezleri içeriyor. Amerika, Avrupa, Doğu, tüm dünyadaki Türkiye'deki tezler dahi içeriyor. Türkiye'deki tezleri e, gökten ziyade üniversitelerin DSpace space diye kendi tabanları vardır. Üniversitenin veri tabanından alıyor. Bunun avantajı şu, YÖK sayfasında olmayan eski tarihli, yani 80 öncesi tezleri de oralardan görme ihtimali olabilir. Onlar da buraya geldiği için ben burayı kullanmayı tercih ediyorum. Yani burada hem ULAK BİM kapsamında erişilebiliyor, veri tabanına git diyoruz. Tabii önce buraya E-Devlet şifrenizde üye olmanız gerekiyor. Ben üye oldum. Veritabanına git dedik. Karşıya kullanıcı adı çıktı. Kendi kullanıcı adı ve şifremi girdim. Devletle kaydedilmiştim. Karşıma tez veritabanı açılıyor. Açıldı. Şimdi bunun arayüzü Türkçe. Her veritabanının arayüzü Türkçe olmayabilir. İngilizce olabilir. Fransızca farklı olabilir. Burada Chrome kullanıyorsanız arayüzü çeviri yapabilirsiniz ama benim evet. önerim e, İngilizce'yi sözlere bakarak da olsa kelimelere aşinalık kazanmanız, bakmanız daha faydalı. Burada ulusal çaptaki tüm tezler. Şimdi şöyle arayalım. Mesela Muammar yazalım. Burada nasıl arayacağınız da önemli. E, Türkçe düşünüp ararsanız Türkiye'deki tezleri görürsünüz. Ama o kelimenin İngilizce nasıl yazılacağını da düşünerek ararsanız İngilizce tezleri de görebilirsiniz. Şimdi Muammer diye arayalım. Muammer diye aradık. Baktık. E, Muammer bin ile ilgili karşımıza tezler gelecektir. Burada geldikten sonra sol tarafta filtre kullanmanız gerekiyor. Filtre de konuya göre sınırlandırmakta fayda var. Yani aradığınız kavram Fizik kavramı mı, sosyal bilim kavramı mı? sol tarafta konu kısmında bunu arayabilirsiniz. Benim aradığım kavram İslam'la ilgili bir kavram, dinle ilgili bir kavram. Oradan sınırlandırma yaptım. 533'e düşürdü. Sonra anahtar kelimelerden de sınırlandırabilirsiniz. Anahtar kelimelere geldik, biraz daha sınırlandırmak istiyorum. Tıkladık. Ee, İslam'la ilgili... Gelsin bakalım altta kelimeler. Kutlayalım. Ee, daha fazla diyelim. Şimdi burada inanç. İnanç diye işaretledim. Çünkü biliyorum ben inanç, akayet, kelamla ilgili araştırma yapıyorum. Başka ne var? İslam bilimleri var. Kelam var. Direkt kelam da işaretleyebilirim. Kelam diye işaretledim. Bilim da kelam olduğu için. Arama yaptım. karşıma. Ee, muammer'in geçtiği tezler geçti. Burada sonuçları ise getirirken sadece başlıkta arama yapmıyor. Başlıkta, özde, anahtar kelimelerde geçmesi yeterli. Bu çıkan sonuçları tıkladıktan sonra burada içeriğine bakmak önemli. Şimdi bunu bir de İngilizce de arayalım. Bunun İngilizcesini yazdık, muammer yazdık. Ee, e yerine A yazdık, arama yaptık. Ararken daha uzun yazabilirsiniz. Tam ismi yazabilirsiniz, kitap ismi yazabilirsiniz ama burada ihtimallere dikkat almak gerekiyor. İsim öyle de yazılmış olabilir, öyle de. Burada da aynı şekilde geldi. Soldan genel sınırlandırma yapacağız. E, konu İslam olsun, inanç olsun diye. Karşımızda bu şekilde tezlerin İngilizcesi geldi, gördüğünüz gibi. Şimdi bir teze bakalım. Şimdi bu Fahrettin Razı ile ilgili bir tez. Bunun bize pratik faydası şu. Şunu görmüş olduk. Fahrettin Razi bu şekilde yazılıyor. Yani Türkçedeki gibi birleştirip ilerlememişler. Kelimeleri ayırmışlar. Fahş, el, el, din, el, razi. E, bunu bir kenara not alabilirsiniz. Kendi bilim alanınızla ilgili kavramlar nasıl yazılıyor, isimler nasıl yazılıyor, kitap isimleri nasıl yazılıyor. Bunların İngilizcesini bilmekte fayda var. Buradan aramış olacağız. Bir de görmüş olalım. Bu tez nerede yapılmış? Chicago Üniversitesi'nde tamamlanmış. E, kim yaptığı başlık onla ilgili bilgiler var. Buradan da bakabilirsiniz bu tez nasıl yapılmış diye. Şimdi e, burayı kapattıktan sonra bir genel bilgi verip tekrar tezleri görelim. Demek ki Türkiye'deki tezleri YouTube'den arayabiliriz, makaleleri TR dizinden Doğa'dan arayabiliriz, bir şekilde ulaşırız. E, abonelikle ilgili veri tabanlarında ise üniversitenin kütüphane e, sayfası üzerinden ulaşabiliriz, üniversite veya evimizde veya Milli Kütüphane elektronik arşivi üzerinden ulaşabiliriz veya Millet Kütüphanesi'nin elektronik veri tabanları üzerinden ulaşabiliriz. Şimdi eriştik, test ettik, e, şu tez var, şu makale var diye. E, buradaki şunu belirlememiz gerekiyor, bunları nasıl depolayacağız, depolama e, veya nasıl biriktirebileceğiz? Şimdi benim şimdiye kadar kullandığım yöntem harici harddisk kullanmaktı. Harici bir harddisk aldım, iki terabayt. O harici harddisk'in içine kelam diye, hadis diye, tefsir diye, tarih, psikoloji diye klasörler oluşturdum. Bulduğum kaynaklara ilgili klasörün içine ekliyordum. Ama şu zorunlu hale geliyordu. Araştırma yaparken o harici harddisk'i yanıma almam gerekiyordu. O harcı hard disk açıldıktan sonra içinde hangi klasörde ne var bulmak başka bir mesele zor oluyordu. Bunu kaybetme ihtimaliniz var, çaldırma ihtimalimiz var, bu ihtimaller var. Çok pratik olmuyordu. Şimdi dolayısıyla şöyle bir soru var aklımızda. Yani ben bu araştırdığım kendi alanımla ilgili kaynakları takip etmek istiyorum. Bu alanımla ilgili Türkçe, Arapça, İngilizce kaynakları, makaleleri nerede bilgilendirip gerektiğinde kullanayım. Ee, burada... Harici hardtisk bir usuldu veya bilgisayarınızın kendi hansası bir usul. Ama ben bunlardan çok verim alamadığım için şu an kullandığım yöntem Google'ın Drive'ını kullanmak. Google Drive hizmeti var biliyorsunuz. Burada şu an 2 terabayt bir alan alsanız yıllık 258 TL'ye tutuyor. Benim önerim harici hardtisk ile uğraşmak yerine bütçenize göre veya e, depolamak istediğiniz e, alan yazın arşivle ilgili e, 5 GB, 10 GB, 1 TB, 2 TB şeklinde bir alan e, alıp kullanmanızda fayda var. Şimdi bunun faydası ne? Faydası şu. Şimdi 2 TB'tir Google Drive'den bir alan bulut kirarladınız. E, aradığınız kaynakları oraya ekleyeceksiniz. Aynı şekilde orada klasör oluşturuyorsunuz. Bilim dalına göre işte tefsir, hadis, kelam, tarih, psikoloji diye. Verileri içine atıyorsunuz. Güzelliği şu, e, bilgisayarınız yanınızda olmasa bile ister evinizden, ister ofisinizden, istediğiniz yerden o veri tabanına ulaşma imkanımız var. İkincisi, orada birikti diyelim. Klasörün adını bilmenize gerek yok. Kaynağın e, tam başlığını hatırlamanıza gerek yok. O Drive Bulut alanının arama çubuğuna, kelime yazarak, kavrama yazarak ilgili çalışmalarını görmenizde fayda var. O açıdan benim önerim, ee, harici artist veya bilgisayara depolamak yerine artık bunu bir kenara bırakmak ee, daha pratik olduğu için e, Google Drive'ın bulut hizmetini kullanmak. Ben bunu o firmaya reklam olsun diye söylemiyorum. Akademik olarak pratik olsun diye. Tabi burada şunu da hatırlatmam gerekiyor. Eğer verilerinizi e, Google Drive'a Gmail üzerinde depoluyorsanız güvenlik tedbirinizi almanız gerekiyor. O da nedir? E, çift faktörlü, çift katmanlı doğrulamayı kullanmanız gerekiyor. Yani sadece maili yazıp, mail şifresini yazıp girip, girip çıkmak çok riskli. Ee, bunun yerine e, hesabınızla gizlilik kısmına girip e, çift katmanlı faktörle doğrulamayı etkinleştir, aktif yapmanız gerekiyor. Orada cep telefonunuza gelen mesaj da gelebilirsiniz. E, cep telefonunuza e, Google'ın şifre üretme eklentisi var. Onu indirirsiniz. Gireceğiniz anda cep telefonunuz o e, şifreyi üretir onu yazarak girersiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunun güzelliği şu, Google Drive'da depoladığınız anda metin Çince sizinle alakalı bir doktoratesi ama sizin Çince'niz yok. Oraya depoladığınız PDF'leri e, orada iken açıp e, Türkçe görebiliyorsunuz. Yani Google Translate oraya eklenip bağlanmış durumda. Açtığınız anda dil özelliğini çevirip Çince'yi Türkçe olarak görebiliyorsunuz. Bu avantaj. İki, orada toplu olarak hızlı şekilde bunu kendi indekslediği için e, rahatlıkla oradaki veriye ulaşmanız mümkün. Ben kendi sayfama hızlıca size bir göstereyim. Benim önerim, harici artık bırakmak. E, drive üzerinde bu ismeti almak daha faydalı gibi. Benim için şu an daha pratik geliyor. Göstereyim size. Şimdi kendi drive'ımı yansıttım. Geldi mi? Şimdi burada. Ben kendi fotoğrafları, videoları, kütüphanemi, müzik arşivi gibi kendi depoladığım harici, her şeyi buraya aldım. Bir de bunun altına e, alan yazın taraması, nübüvvet, tanevi mahlubi kelamı, vahiy, e, Karahanlı dönemi gibi araştırmayı odaklandım konularla ilgili alan yazın taraması diye dosyalar oluşturdum. Buraya dosyalar oluşturabilirsiniz. Burada e, düzgün, sistemli olsun diye oluşturdum ama. Bunlar hiç oluşturmasanız bile yukarıda arama çubuğu olduğu için aynen Google'ın sistemde olduğu gibi burada bulunan herhangi bir kelimeyi yazmış olmanız sizin karşınıza sonuçları getiriyor. Türkçe arasanız İngilizceyi de getiriyor. Yani onun karşılığını bulduğu anda. Dolayısıyla bu sistemi kullanmanızda fayda var. Şimdi daha faydalı. İçinde görüyorsunuz hızlı çalışıyor. Şimdi alan yazım kısmı şurası. Sistemde arama yaptığınız zaman bir web sayfasında, bir elektronik kaynakta e, Google Drive'a direkt kaydedebiliyorsunuz. Şimdi ben yakın zamanda yaptığım taramayı açın size. Bir tarama yaparken önemli bir kaynağı geldi. E, o aradım kaynaktan Drive'a kaydet dedim. Direkt dez buraya geldi. E, eklenmiş şekilde geldi. Bu İngilizce istediğim zaman burada e, tıklayıp açıp Türkçe olarak görme imkanım da var. Yani bu Fransızca olsa. Fransızca ile Türkçe görme imkanım olacaktı. Çünkü bu duygunun e, translate ile de bağlantılı çalıştığı için daha fonksiyonlu. Şimdi driver e, kopyalamak daha mantıklı. Bunun uygulamasını mesela göstereyim. Tez açılsın. Aynen bak, kaydettiğim otomatik buraya gelmiş. E, Word'e gelmiş. E, şuna uğraşmıyorsunuz. Ben Word'e kopyalayayım. Dosya yapayım, atayım diye uğraşmıyorsunuz. Otomatik buraya kaydediyor. Ben bunun örneğini size göstereyim şimdi. Ee, test sayfasına gelelim. Şimdi en son Fahrettin Razi ile ilgili herhalde bir test bakmıştık. Drive'a geldim. Ekranı paylaşayım ben size. Paylaş yaptık. Şimdi tez açtık, buradan bulduk, İngilizce tez varmış. Önce özetine bakmakta fayda var, içine girmeden önce. Özetler kısmına soldan tıkladık, sayfa açılsın diye. Yani ekran paylaştığım için yavaş, normalde sizde daha hızlı ilerleyecektir bu süreç. Buradan özetten Kontrol edebilirsiniz. Ee, makale sizinle ilgili mi? Burada istediğiniz anda çevir özelliği var, çevirip İngilizce doğru anladınız mı anlamadınız mı diye Türkçe diyelim, Dil çeviri yapıp İngilizce'den Türkçe'ye kontrol edebilirsiniz. Bu çevirme işlemini de yaptığınızı farz edelim. Ee, hangi, burada şu da önemli. Anahtar kelimeler not alabilirsiniz. Sizin konusunda ilgili hangi anahtar kelimeler var? İşte, Fahrettin Razi Kelam. Bu kavramlara da not almanıza fayda var. Tezi inceledik. Danışmanın kim olduğuna baktık. E, hangi bilim üyeleri bunu e, inceledi, onu da gördük. Yani bu tez benim işime yarar. Benim tezimle ilgili karar verdik. Bunu şimdi kaydetmemiz gerekiyor. Nasıl yapıyoruz? Üst tarafa geliyoruz. Burada kaydetme seçeneklerine tıklıyoruz sağ üst gücede. Burada pdf indir var, kopyala var, arıntıla var. Yani bunların hepsi... Sizi yoracak şeyler masraflarını alıp uğraşmanız gerekir. Bunun yerine bulut kaydı var. Bulut kaydı. Google Drive'e kaydedip tıkladım. Şimdi sayfa beni şeye yönlendirecek. Drive'e yönlendirecek. Drive'e şuradan izin ver yapayım öncelikle. Tekrar aynı işlemi yapalım. Seçeneklere geldik. kaydet kaydedik. Sayfa açıldı. O tezimle ilgili temel tüm bilgileri şimdi Drive'ımıza göndermeye başladı. Öncelikle izin soruyor. Yani siz buraya bunu göndermesini istiyor musunuz? Evet. Ben Drive'ıma bu bilginin gitmesini istiyorum diye seçtim. Bilgiyi Word'un içine yapıştırılmış şekilde aşağıda izin vermeniz gerekiyor. Evet. Bu firmadan bu bilgi bana gönderilsin. Evet gönderilsin. Onu bir kere yapmanız yeterli. İkinci sefer istemiyor. O bilgi ilgili kısma gitti. Yüklemeye devam ediyor. Bilginiz Google Drive'e yükleniyor. Evet yüklendi. bitti. Yani indir yükle gibi bir işlem yapmamış oluyor. Şimdi e, bunun faydası önemli. Sizi iki zahmetten kurtarıyor. İkincisi bazen şu oluyor. İnternette gezinirken önemli bir bilgi gördünüz. E, hemen yazma imkanınız yok. Bu şekilde Drive Bulut sistemini kullanmış olsanız ilgili klasörü biliyorsunuz hangi konuyla ilgili basarsınız o klasörün içine gönderirsiniz. Vakit müsait bir anda birikmiş olur. Sezinizle ilgili literatür tanımasını bu şekilde yapmış olsanız Drive'da örneğin 200 kaynak gördünüz. 200 kaynağın doğru şekilde oraya kaydedildiğini görürsünüz. Daha sonra bunu Excel listesine yazarsınız. Renolojik okumasını tamamlarsınız ve literatür tanımasını okuyup yazarsınız. Bunun pratik avantajları var. Şimdi diğer ihtimalleri ben size göstereyim. Yani millet e, bahanesinin sayfasına geldik. Orayı tekrar açalım. Diğer ihtimallere bakalım. Neler var? Yani neler kullanabiliriz? Sayfamı paylaşıyorum. Burada benim önerim A'dan Z'ye kadar tek tek bakma. E, i̇şinize mesela altta potmetler Bu. Tıp ve veterinerlik diyor. Ya bizim alan tıp değil. Buna bakmanıza gerek yok. Bu şekilde sizin alanınızda hangi bana var onları tespit edip tarama yapmak için de fayda var. Şimdi bu genelin içinde mutlaka bakmanız gereken veritabanlar da var. Bunlardan bir tanesi VOS veritabanları. Bir tanesi de Scopus veritabanı. Şimdi V harfine geliyoruz. V'ye tıkladık. Burada Web of Science diyor. Şimdi Web of Science bir firma ismi. Bu firmaya bağlı... E, fen bilimleri, sosyal bilimler, sanat insanı bilimlerle ilgili veri tabanları var. Biz bunlara ağaçci, social science diyoruz. Diğer bilim indeksleri de var. Burada dünyanın e, indekse girmiş kaliteli dergileri, yani indekse girmiş o ağaçtan kaliteli sayılan dergilerde yer alan makaleler var. Buraya da aynı şekilde veri tabanına git diyoruz. Önce şifreyi soracak. Milli burası Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesiydi. T.C. Kimlik Numarasıyla girişi soracak. Evet dedik. Sayfaya bizi yönlendirdi. Bu açılan sayfa WOSP dedikleri, Web of Science, ARC, Social Science indekslerin yer aldığı hemen tüm dünyada takip edilen merkez bana. Burada da arama yapmak önemli. O konuda çalışma var mı yok mu görmek açısından. Burada ne görebiliriz? E, makaleleri görebiliriz. E, kitap kısmı var. Eğer abonelik içeriyorsa orayı görebilirsiniz. Bildirilerin kaydı var, onları görebilirsiniz. Burayı bir kere taramakta fayda var. Bizim konumuzla ilgili ne var ne yok diye. Açılış e, yükleniyor, birazdan gelir. Buradan sonra da, evet geldi. Şimdi burada ile ilgili de birkaç bilgi vereyim. Eğer size yapılan atıfları merak ediyorsanız, örneğin bir makale yayınladınız. Ee, bir kitap yayınladınız, tez yayınladınız. Bir merakınız var. Yani Ben yazdım ama benim çalışmam acaba dünya beni gördü mü diye. Burada adınız, soyadınızla arayabilirsiniz. Başka türlü arayabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Örneğin, e, bir örnek olsun diye yazalım. Karama yapıp, yani ben çalışma yapıyorum ama yurt dışından görünüyorum diye merak ediyorsanız bu şekilde görebilirsiniz. Maturidi Kelam ekolü benim yüksek lisans tezim. Bu şekilde kaynakları görebilirsiniz. Döküman kısmında yayınlanmış materyaller içeriyor. Burada alanlar önemli, konu var. Yani burada din yazabilirsiniz, psikoloji hangi alansa konu yazabilirsiniz başlık. Bu alandaki makale başlarını içeriyor. Yazar adı kısmı, yayın adı kısmı, yayın tarihi gibi bilgiler var. Burada Aramayı sınırlandırmak açısından eğer e, title'ı seçerseniz başlık üzerine ararsınız. Ne arayalım? Ben kendi alanım oldu. Maturidi yazayım. Matur ile ilgili çalışma var mı diye bir arayalım. Aradık. Karşımızda çalışmalar çıktı. Şimdi burada e, Uluslararası İmam Maturidi Sempozyumu Selefi Büsü'nde Maturidik gibi çalışmalar var. Burada toplamda bilinlerce çalışma geldi karşımıza. Biz şunu görmek istiyoruz. Yıllara göre çalışmaların nasıl gittiğini bir bakalım önce. Baktık en eski çalışma 2004 görünüyor. 2004'ten sonra 8 60 artarak çalışmalar gelmiş. Bunların e, göz atıp bizimle ilgili neler varsa kaydet kısmından driver'ımıza not olarak gönderebiliriz. Bir tanesini seçelim şimdi ilk açıdan hangisiydi? E, şu selefil garantisi bakalım. Önce özetine baktık. Bizi ilgilendiriyor mu diye? Evet, ilgilendiriyor. Anahtar kelimelerine baktık. Ne kullanmışlar? Selefi İslam, selefi izdim, maturidiye, kelam Hanefiyye. baktık. Buradan kaynakçasına da daha fazla alan bir aşarsanız onu da görebilirsiniz. Yani bu makale yazılırken hangi kaynaklara gidilmiş? Onu da görme ihtimali var. Bu bizim işimize yarar diye karar verdiniz. Kaydedeceğiz. Buradaki kayıt sistemine bakalım. Ne tarafta? Ya sol veya sağ tarafta. Export kısmında yukarıda. Burada EndNote'a nota gönder, ref olarak kaydet, Excel'e kaydet, mail'e gönder var. Burada yakın zamanda buraya da büyük ihtimalle Gmail, e, Drive ve buluta gönder eklenecektir. Şimdilik o seçenek yok. Burada kendi mailimize gönderebilirsiniz. Mailimize gönderirken şu bilgiyi soruyor: Yazar adı, başlık, kaynak adını mı göndereyim diye. Benim önerim tüm bilgileri göndermesini istemeniz. Yani şu alt taraftaki kaynakça dahi tüm e, bilgileri gönder demeniz şu işe yarar. E, bu makale ama bu makale hangi kaynaklara dayanarak yazıldı? Belki kaynaklar işinize yarayacak. Ful kaydı kendinize göndermeniz için yazalım. Kendi mailinizi yazdınız. E, Makri diye de not aldınız. Gönder yaptınız. Sizin mailinize çalışma gönderildi. Bu şekilde mail bize gitti. Eğer e, şunu da yapabilirsiniz. Sadece literatür ile ilgili bir mail kullanıyorsanız bir gmail açıp e, tezim et gmail diye oluşturabilirsiniz. Literatür taramalarını oraya da gönderebilirsiniz. Bu şekilde özel mailinizle buradan giden mailler karışmamış olur. E, Web of Science'da tekrarlayayım. E, dünyada en çok kullanılan e, akıp sıralamalarında, üniversite sıralamalarında akademik etkinlikte en çok dikkat edilen konu. E, buradan da Makaleleri tarayıp tespit etme imkanı var. Burayı kapatayım. Diğer ihtimalle bakalım. Burayı kapattık. Diğer ihtimalle Scopus. Şimdi Scopus açılırken onun hakkında bir Kapatayım burasını paylaşalım. Scopus'a gidelim. Scopus'ta aynen S harfine gidiyoruz. Tıkladık S'ye. Scopus yazılır. Bu da yine makale ve Burada da e, sanat ve beşeri bilimler yani sosyal bilim, beşeri bilim, hem bilimi, teknoloji, sosyal bilim alanında tüm makaleleri içeriyor. Kapsamlı bir veri tabanı. E, şöyle dergilerin bir kısmında Scopus'ta bir kısmı WoS'ta veya hem Scopus'ta hem WoS'ta olan dergiler var. Bunların hepsini görebilmek için aynı konuyu yani kesin tez almadan literatür bitirmeden önce hem WoS'ta hem Scopus'ta taramakta fayda var. Burada da veri tabanından git diyoruz. Millet faresi üzerinde TC kimlik Numaramıza göre üye olduğumuz için o bizi yönlendirecek sayfaya girdik. şifremizi de girdik. Karşımıza çıkıldım. Sayfanız açıldı. Burada da aynı şekilde başlıkla, yazarla, e, tarama veya konuyla, din, psikoloji diye konu sınırlandırması yaparak arayabilirsiniz. Burayı da görmekte fayda var, yani benim aldığım konu hakkında, çalışma hakkında dünyada hangi kitap, hangi tez, hangi makale var, taramakta fayda var, sayfa açılmak üzere. Scopus'la BOS'un farkı ne? Sadece e, süreç farkı var. BOS daha eski, Scopus 2014'ten sonra başlayan bir sistem. Şimdi buraya geldik, burada da yine e, yazar üzerinden arama yapabilirsiniz, kurum üzerinden arama yapabilirsiniz veya öktman üzerinden arama yapabilirsiniz. En sık döküman üzerinden arama olduğu için oraya açık geliyor. Sol tarafta da aynı şekilde e, başlıkta ödetti anahtar kelimelerde ara, her yerde ara, yazarda ara gibi seçenekler var. E, burada biz tüm alanlarda aramayı seçelim. Gene e, mağdurluğu yazalım. Yani o konuda ne yazıldı diye görmek istiyoruz. Ara dedik. Karşımıza sonuçlar geliyor. Şimdi eğer biz milli Kütüphaneyi veya milli Kütüphanesini kullanmasaydık, evimizde bir Üniversitemize yakın değil, farklı şehirdeyiz. Teknik e, bağlantıyı yapamadık, üniversite hakkında kullanamadık. Bu kaynaklara ulaşamazsınız. Bunlar ücretli kaynaklar. Bu açıdan üyelik önemli. Açılan kaynaklara baktık. Tartışmalar var. E, sırayla bakıyoruz hangisi bizim kezimizle, araştırmamızla ilgili diye. E, şu bize yakın görünüyor. Tıkladık. Yani maturi diye, erken dönem sünni tefsir diye. Bir çalışma var. Açtık çalışmayı. Özetine bakıyoruz. Bu çalışma bizi ilgilendiriyor mu diye. Şimdi evet. Maturidi, Erken, Suni tefsiri, Muhtezili. Evet bu bizi ilgilendiriyor diye düşündük. Ee, ayrıntısına bakmak istiyordunuz. Ayrıntıya tıklayıp ilgili sayfaya da gidebilirsiniz. Evet yarıyor. Biz bunu kaydedelim dedik. Şimdi burada da aktarma yöntemine bakacağız. Nasıl aktarlıyor? Evet. Listeye kaydet var, pdf olarak kaydet var, mail olarak gönder var, indir var. Şimdi pdf başka bulupta gönder var mı bakalım? Yok. Burada da maili kullanabiliriz ama burada da farklı olsun. Pdf deneyelim nasıl yapıyor. Pdf'e tıkladık. Bundan driver'ımıza atarız, sorun olmaz. Şimdi burada da soruyor, hangilerinin içersin? Evet, tüm bilgiler içerisinde fayda var. Yani size hepsi gelsin kaynakça dahil. Hepsini seçildiğini düşünüyoruz. Gönder diyoruz. PDF şeklinde gönderiyorum. Bunun faydası şu. İndirilen dosyada açıklatabiliriz. Kalemle not almak isteseniz, yanlış yazmış olabilirsiniz, eksik yazmış olabilirsiniz. Bu şekilde tüm veri tabanı başlığı içindekileri kaynakçasını indir depolamanıza faydalı. Bu da bu şekilde kullanılan bir sistem. Buradan çıkalım saatinizi bakalım. ne kadar oldu? Tam 1 saat oldu. eksik kalan bir şey var mı? Evet, geriye kaldı bir eee veri daha var. Onu da açayım. Onu da konuşalım. Şimdi tekrar ekranımı paylaşıyorum. Ebsco'dan bahsedeceğiz. EDS. Şimdi Ebsco e, akademik veri firması. Bu firmanın Birçok indeksi içeriyor, kitap, makale, tez gibi. Onun için de E harfine gidiyoruz, tıkladık. Şimdi EBSCO'nun kitap koleksiyonu e, en sık kullanılan burada bunu deneyelim. Şimdi baştan sona taramakta fayda var dedim. Yani burada Osmanlıca ile ilgili, tıpla ilgili, farklı konularla ilgili tabanları var. Her araştırmacının alanı neyse kendi alanındaki ilgi içeren tabanlarının adını bilmesinde fayda var. O yüzden daha önce söylemiştim, ne demiştim? Yani lisansüstü eğitim, araştırmacıya hangi bilgiyi nerede bulabileceğini öğretmiş, bu formasyonu verir. Yani Burada da araştırmacının şunu bilmesi gerekiyor, psikoloji araştırmacısı ise e, bilgiyi nerede araması gerektiğini bilmesi gerekiyor. İlahiyat alanında ise hangi bilim dalı, o bilim dalındaki bilgiye, Türkçe, İngilizce, Japonca hangi veri tabanında ulaşabileceğini biliyor olması gerekiyor. Şimdi biz e, kitaplarda aramak istiyoruz. Epsikon, e harfine geldik. Ekskort kitap koleksiyonu dedik. Veritabanına git dedik. Burada 500 binden fazla kitap içeriyor. 500 bin. E, bu sayfaya geldik. Deneyelim. Kitap seçelim, bulalım ve kaydetmeyi seçelim. Hangi e, seçenek daha aktif kullanılıyor? Buluta gönderilebiliyorsa buluta göndeririz, yoksa maille göndeririz, yoksa PDF olarak indiririz. Şimdi geldi. E, burada hızlı aramak için ana ekran var. Buradaki gelişmiş aramaya geçebilirsiniz. Gelişmiş'e geçtik. Gelişmiş ekran şu avantaj sağlar size. Eğer bir kitabı biliyorsunuz, ulaşmak istiyorsunuz. O kitabın ISBN numarasını biliyorsanız yazabilirsiniz. Yayıncısını biliyorsanız Oxford yayınları diye biliyorsunuz. Kitabı bulmak istiyorsunuz. Buradan arayabilirsiniz. Konu seçip arayabilirsiniz. Bizim şimdi belli bir kitabımız yok ama konumuz var. Tüm alanları seçtik. E, Maatüridi diye yazdık. Maatüridi'lik hakkında hangi kitaplar var dünyada, parayayım diye yazdık. Bir arayalım hangi kitaplar çıkacak. Tarama yaptık. Sonuçlarımız geliyor. Şimdi burada Türkçe yazılan kitaplar da var. Diğer dillerde yazılan kitaplar da var. 115 orada Türk alemi İmam 2015'te yayınlanmış. E, El Maatüridi and e, Sünni gelişim, Semerkant'taki gelişimi diyor. Buna bakalım. Tıkladık, evet bu kitap bizim alanla ilgili, ilgimiz çetti. Ee, önce özetine mi bakalım, anahtar kavramlarına bakalım, bizle ilgili mi? Başlığına baktık, evet, Matür Gülüt, ee, Semarakat'taki gelişim, kelam gelişimi diyor. Doğru, yazarına baktık, kısa açıklamasına baktık, işte bu kitap Semarakat'taki kelam gelişmiş diyor, diyor, tamam. Kategoriye bakıyoruz, işte Orta Asya, İslam, etik konular, Özbek, Muatürlülük, Özbekistan, evet tam bizim aradığımız ortasıyla Muatürlülük ile ilgili buna karar verdik. Ee, kitabın içindeki ilgili yerlerde de adımız için gösterdi. Eğer siz e, varlık konusuna çalışıyor olsaydınız, varlık kelimesini yazdığınız anda kitabın içindeki varlık kelimesinin geçtiği yerlerde de size gösterecekti. Moğol e, istilasına dair bir araba yapıyorsunuz. Onu yazmış olsaydınız, kitabın içindeki o kelimenin geçtiği paragraflar da size gösterecekti. Şimdi evet, bu kitap bizim işimize yarıyor. Kapağını gördük. Şimdi kaydetmek istiyoruz. Ee, sol tarafta e, tam metin PDF indir kısmı var. Bazı kitapları tam metin indirebilirsiniz. Bazı kitapları online okumanız gerekir. Ama bu tür siteler bir kısmında da e, geriye sayan PDF'ler var. E, ne demek o? Belli günle size okuma izni veriyor. indiriyorsun PDF'i 40 gün örneğin açık. 40 39 38 geri sayıyor. Bittiğinde PDF'i bir açamıyorsunuz. Ona göre bu pdf'leri tam veya online okumayı tercih edebilirsiniz. Sağ tarafa geldik, biz kaydedeceğiz. Ben baktım, ne var? Dışa aktar var, e-posta var, yazdır var. Şu an ben Google Drive kullandığım için bunu tercih edeceğim. Buraya tıkladık. Drive kaydedelim, oraya gitsin diye. Kaydetmeye başladı. Şimdi ben e, bu işler için sıfır bir mail oluşturdum. Abdullah Demir Kütüphane diye. E, oraya gönderiyorum. Şimdi oraya göndermek için izin isteyecek bu bilgi oraya gitsin diye. Evet gitsin diyeceğim bilgi. Bilgi oraya. Evet gitmesini istiyorum. İzin verdim gitti bilgi. Şimdi diğer taraftan açıp bakalım. Yani hangi bilgiler gitmiş kaydetti. Buradan çıkalım. Benim driver'ıma gidelim. Ekranı paylaşayım. Bir dakika. Ekranı paylaşalım, bakalım buraya hangi bilgi kaydetmiş. Sayfeyi açtım. Şimdi gördünüz mü? Sol tarafta Expo'dan geldi. Expo'yu tıkladık. Expo'yu tıklıyorum. Elma türü diye buraya geldi. Şimdi bunu okumadan önce şöyle yapıyoruz. Üzerine geliyoruz. Üzerine geldik. Tıkladık. Bunun ben daha önce bir klasör oluşturmuştum, maturidik diye Alt alan yazın, hani bir kelamı diye. Üzerine geldim, e, şuraya taşı dedim, şuraya taşı işaretledim. Benim bir klasörüm vardı araştırmanın başlığı. Bunu oraya göndermek istiyorum. Burada seçiyorum, e, maturidik kelamı başlığına gitsin kitap, orayla ilgili. Taşı diyorum, bu buradan oraya gidiyor. Sonra buradaki Epsikoplasörünü silebilirsiniz. Artık o ile işimiz kalmadı kaldır dedik. Çöpe attık. Benim aradığım bilgi maturdu. Kelamın içine gitti. Oraya bakalım. Ne göndermiş bize? Epsiko'nun sayfasında. Yani gördüğünüz gibi hiç uğraşmadık. Kalemle yazmaya gerek yok. Bilgisayar bu işin yapıyor. Bu vakitten tasarrufu. Bakalım buraya ne gelmiş? Şimdi oradan gönderdik Epsiko'dan. Bizim neye ihtiyacımız var? adı, soyadı, kitap adı Şimdi şöyle bu buraya bizim hatar dosyayı göndermişiz, Excel dosyasını göndermiş, yani bu etnot falan yani dosyayı göndermiş? Doğru dosyaya da göndersek sıkıntı olmayacaktır. Bu şekilde doğru dosya, şu alttaki örnek o olsun, Drive'a gönderirseniz klasör içinde bu şekilde bilgilerimiz birikmiş olur. Buradan tüm bilgileri görmüş olursunuz. bu şekilde gönderildiği zaman kitap adı, yayın bilgileri, baskı tarihi, özeti, e, konusu, anahtar kelimeleri, yazar adı, sayfa adı, e, sizin ihtiyacınız olan tüm e, atıf yapmanız için gerekli bilgiler burada zaten yer alıyor. Bunu da kapattık. Geriye ne kaldı? E, bunlara girmeden daha hızlı arama yapayım diye düşünüyorsanız, size bahsettiğim gibi Doaje diye bir sayfalar belki orayı da size buradan açık göstermem gerekiyor. Orayı da gösterelim. Bitmiş olsun. Şimdi paylaşayım ekranı. Doğa Açık Gelişim Dergileri makalelerinin içeriği sayfa tüm dünyadaki Açık Gelişim Dergilerinin belli şartları taşıyan makaleleri dergilerinin makalelerini alıyor. Burada daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz. O yüzden e, birden fazla yerde de bakmakta fayda var. Yani var veya yok diye hüküm vermeden önce buralarda da fayda var. Şimdi burada da aynı şeyi tarayalım. Diğer yerlerde Mahatürdi'yi tanıştık. Burada da Mahatürdi'yi tanıyalım. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Aradık. Karşımıza geldi. Ee, Nezariyat dergisinde Hanefi Mahatürdi'yi eleme gittiği makale geldi. Açalım, bakalım kaydetme seçeneklerinde neler var. Makaleye baktık, evet. Özetine baktık, evet. Anahtar kelimelerine baktık, evet. Bunlar aradığınız konuyla ilgili. Kaydetme özelliği olarak ne var sağda? Bakalım sağ veya solda kaydetme özelliği vardır. Evet, doğalda dış aktar özelliği görülmüyor. İşin neye yarıyorsa buradan bakıp ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde alan yazınla ilgili ihtiyaç tutarmasını yapabilirsiniz. Şöyle toparlayıp bunu bitirelim. Bir, ama yazın, literatür taraması yapmak önemli. Yapmadan e, makale, kitap, test yazmaya başlamak çok isabetli değil. İki, e, araştırma yaptık. Bunları bir yere depolamamız gerekiyor. İşte harici, harici gelene ben e, bir yıllık e, bulut kiralama 250 lira falan 2TB onu öneriyorum. Bunu da yaptığımızı farz edelim. Üçüncü aşamada taramayı nerede yapacağız? işte e, Türkiye'de yapıyorsak TR dizinde yurt tez merkezinde tarama yaptık. yurt dışındakileri arıyorsak işte Scopus'ta, Web of kitap veri tabanında bizimle ilgili hangi veri tabanı varsa burada tarıyoruz. Bu veri tabanlarına da e, millet Milli Kütüphanesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Milli Kütüphane üzerinden ulaşabilirsiniz. Veya üniversitenizin internetiyle ile kütüphaneye bağlanabilirsiniz. Eviniz üniversitenin olduğu yerin dışındaysa eee mail adresi ve şifreniz ile gireceğiniz bir teknik ayar yapmak gerekiyor. Evinizden de üniversite kütüphanetine ulaşabilirsiniz. Bunları yaptınız, e, verileri topladınız. Şimdi verileri nasıl toplayıp, e, nasıl kullanacağız? Bunlar ilgili de özetleyip kapıtayım. Benim önerim önce Excel dosyası oluşturmak, paylaşmıştım. Oraya parçalı veri girmek. Parçalı veri ile biterli programası yapıp liste oluşturmak. Listeyi oluşturduktan sonra Krenolojik olarak sıralamak en eskiden, en yeniye doğru o araştırmalara göz atıp problemleri tartışmaları tezlerin koleri kana ortaya çıktıktan sonra e, bunları giriş tezin giriş kısmını o literatür başlığını yazarak teze başlamak Bence şunu yapılmamadılı e, Ben tezin birinci bölümünü ikinci bölümünü 3 bölümünü bölümü yazayım Bunlar bittikten sonra dönerim tezin giriş kısmını iki- üç günde yazzaralım diye düşünmeyin e, tezin giriş kısmına en zor kısımdır. Yani tam olarak yazmanız gerekir. Tez bittikten sonra gönel tohan kısmı geliştirirsiniz ama teze başlamadan yöntemi belirlemek, e, literatür travmasını yapmak önemli. E, konuyu sınırlamak da önemli. Bunlar yapılacağı yer, tezin araştırmanın giriş kısmı bunları bu şekilde yaparak fayda sağlanabilir. Elimdeki notu alıp son olarak kapatayım. Eksik bir şey kaldı mı diye. Evet, bir eksik kaldı. O da e, Terzi kendi sökünü yemez derlermiş. Biz kendi isnat Atatürk'ü unuttuk. Onu da açayım, gösterip kaptayım. Şimdi isnat Atatürk sisteminin sayfasına da gelelim. Onu da göstermiş olalım. Araştırma yaptık. Yazacağız artık. Yazarken akademik yazım kurallarına uymamız gerekiyor. Burada e, Türkiye merkezli geliştirdiğimiz Türkçesi, İngilizcesi, Arapçası, Farsçası olan bu sistemi kullanabilirsiniz. Burada e, bu 5000 tane bastırıldı, ücretsiz dağıtıldı. Ama matbu olsun diye düşünmek yerine online daha avantajlıdır. Online tercih edebilirsiniz. Çünkü gelen ihtiyaçlara göre bu online kılavuz yenilemiyor. Çünkü i̇snat'ı en etkin nasıl kullanabiliriz? Şimdi isnat dediğimiz anda 3 ana bileşenden oluşuyor. Bir akademik yazım kısmı, yani bir tez, kitap, makale yazarken... E, uymamız gereken kuralları içeren kısım var. İki, isnat tipnotu kısmı var. İsnat metnişi kısmı var. E, bizim bilim dalımız neyse ona göre isnat tipnotu veya metin metnişi seçmemiz gerekiyor. Şimdi tefsir, kelam, hadis, tarih gibi e, en eski yazılı kaynaya ulaşmayı hedefleyen bilim dalları isnat tipnotuyu kullanıyoruz. Ama e, nicel veya karma yöntemi kullanan, e, güncel veri, anket, mülakat kullanan psikoloji, sosyoloji, eğitim gibi bilim da güncel veri olduğunu göstermek için yazar soyadından sonra hemen yayın tarihini yazarak isnat metnişini kullanıyorlar. Bizim bilimdalımız isnat dipnotu ise onu açıp oraya bakmakta fayda var. İsnat dipnotunun kısmını açtığımız anda burada veri türleri var. E, burada araştırmacıların şu ayrımı yapabilmesi gerekiyor. Elini aldığı bir kaynak. Makale mi, kitap mı, kitap bölümü mü, Ansiklopedi maddesinin Bir kere bu tür ayrımlı bir yapması gerekiyor. Ben editörlük bölümde var, ee, gelen yazılarla ilgili çalışma yapıyoruz. Araştırmacıların kafası karışıksa, burada da kafası karışıyor. Yani şunu ayırmak gerekiyor: kitap nedir, editörlük kitap nedir, çeviri kitap nedir, ee, makale nedir, Ansiklopedi maddesi nedir. Yani buradan girip bir göz atılabilir. Diğer mesele de. Akademik yazımla ilgili kısım. Orayı da bir araştırmacının makale, tez, kitap yazmaya başlamadan önce okumasında fayda var. Oraya hızlıca başlıklara göstereyim. ayrıntılara isteyen merak eden bakabilir. Online kılavuza geldik. Online kılavuzu açtık. Birinci başlık online kılavuzun altında akademik yazım. Şimdi Akademik yazımı 28 başlık var. Burayı bir kere okumak yeterli. Yani ezberlemeye gerek yok. İhtiyaç oldukça bakılabilir. Burada hangi bilgiler var? Yayın etiği. Şimdi yayın etiği o kadar önemli bir konu ki dikkat edilmezse de kişilik mahkemeye düşmesine, ceza almasına, üniversitede, akademisyense üniversiteden atılmasına bile sebep olabilir. Buraya bakmakta fayda var. Yayın adına nasıl başlık verilir? Kurum bilgisi nasıl yazılır? özet nasıl yazılır? Anahtar kelimeler nasıl belirlenir? Biraz önce hatırlarsanız, ben e, veri tabağının taraması yaparken sadece başlığa bakmakla yetinmeyin, e, kaynağı seçerken anahtar kelimelerinde de bakıp not alın demiştim. Eğer siz literatür taraması yaparken sizinle ilgili kitap makale, tezlerin anahtar kelimelerinde bir tarafa not alırsanız, şunu e, bilmiş olursunuz. Benim konumdaki temel kavramlar şunlar. Benim alanımda 50 temel kavramlar. Türkçesi budur, İngilizcesi budur, Arapçası budur. Bunu e, öğrenmiş olursunuz. Daha hızlı hareket etmeye başlarsınız. İleride makale tez, özet yazarken de sıkıntıya düşmezsiniz. Yani hangi anahtar kelime ararım diye. E, isimlere nasıl yazacağız? Yuvancı eser, isimleri nasıl yazacağız? İşte şiir var, şiiri nasıl yazarız? Yayın adını nasıl yazarız? Rakama nasıl yazarız? E, yüzyılları nasıl yazarız? Atıf nasıl yaparız? Alıntı nasıl yaparız? Şekli nasıl oluştururuz? kaynakça nasıl oluştururuz? Yani bunun bir araştırmacının bilmesi gereken temel bilgiler Buradan hızlıca bunları okunarak halledilebilir. Dile göre indirmeler kısmına geldiğiniz zaman indirmeler kısmından e, makarayı hangi dilde yazıyorsanız burada İstinad e, Farsça, isnat Arapça, Türkçe buradan da indirebilirsiniz. Şu alt tarafta araştırmacılara kolaylık olsun diye iki önemli başlık var. Bir tanesi araştırma kaynakları. Eğer e, Türkçe, İngilizce, meraklı ve yazım için gerekli ise ilahiyat terminolojileri var, buradan bakabilirsiniz. Ee, İsteman sücülü <gülüyor> belisi Zodoro Entnot kullanıyorsanız, onun tüm maddelerini Zodoro EndNote'da buradan aktarabilirsiniz. Ee, Arapça kaynakları kullanıyorsanız, Mektebe Türk Şameli'deki eserlerin e, Zodoro'ya kaydedilmiş listesini buradan indirebilirsiniz. Ayet-i yapıyorsanız sure atlarını sisteme at atabilirsiniz, kitap-i mukaddes gibi. Temel Arap, Arapça veya ilahiyatla ilgili verilere de buradan indirebilirsiniz. Bunların işinize yarar. Ee, bilgisayar yardımcı kaynak kullanmakta fayda var. Yani Atatik nokta Bu sistem olabilir, Zotero-Mendiller olabilir, EndNote olabilir. Bunlardan bir tanesini öğrenmekte fayda var. Yani bir kişi ben doktora ve sonrasına devam edeceğim diyorsa, e, bu işin başındaysa bunları öğrenmesinde fayda var. Manuel yapmak yerine. Farkı ne? Sistem ve ücretli bir program. Enfnoz ücretli bir program. Zotero Mendeley ücretsiz belli GB'ye kadar kullanabiliyorsunuz. Şu an Türkiye'de en yaygın Zotero. Hiç başlamamış olanlar için Zotero'ya öneririm. Buradan bilgisayarınıza indirip kullanabilirsiniz. Bir de şu önemli demiştik yani hangi yayın türü nedir diye yani kitap mı kitap mı, artikopedi maddesini bunu bildiğiniz anda atık yapmanız kolay. Burada bir kılavuzu var. Zodöre kullanım kılavuzu. Bunu indirip göz atmakta fayda var. Bir örnek bakıp kapatalım. Zodöre kullanmayı öğrendiğinizi varsayıyoruz. Burada atık yapacaksınız. Kaynak türünü bili biliyorsunuz. Yani makalemi, kitap mı diye. Şimdi kaynak türüne gelelim. Örneğin kaynak türünür ansiklopedi olsun. Ansiklopedi mahvu olsun. Bunun nasıl atık yapılacağıyla ilgili burada bilgi var. Buradan da öğrenebilirsiniz. Örnekler var. Bu şekilde hepsine tek tek bakabilirsiniz. Son bir şey kaldı. Onu da söyleyelim. E, konu açılmışken. E, Araştırma yaptınız. E, istinat şikabı veya herhangi bir kaynakta kullanmayı biliyorsunuz. Ona göre dipnot kapısı oluşturacaksınız. Burada manuel yapmayın diye söylemiştim. Yani bu işin başındaysanız e, Zotero etnok kullanmak daha faydalı diye. Bu açıdan bunları öğrenmek istiyorsunuz. E, dershaneye veya özel bir yere ücret ödemenize gerek yok. Oku Okut Akademinin Oku Okut Ork sayfasına gelebilirsiniz. Burada arama ekranına Zotero yazmanız yeterli. Zotero ile ilgili birden fazla ders var. Bu derslere kaydolup Dötoro dersleri, eğitimi, iki tarafta hocadan verilmiş dersler var. Bu derslere kaydolup, e, üç gün içinde, dört gün içinde, mükemmel şekilde, kullanacak şekilde, bedava, para ödemeden öğrenebilirsiniz. Bu dersleri, doşent okuları Aydın Taşlı Hocam tarafından verildi. Buraya kaydolup dersleri görebilirsiniz. Bir derse bakalım nasıl işliyor sistem. Zotero yani, bilmek çok avantaj sağlar, hatadan da kurtarır. Şimdi kaydolduğumuzu varsayalım. İlk derse bakalım. Evet, internetten dolayı bende de biraz yavaş açılıyor. Buralara isteyen girip bakabilir. Hiç ücret ödemeden e, öğrenip bu tür işleri yapmakta fayda var. Şimdi bunu bu şekilde toparlamış olduk. Demek ki literatür kuraması önemli, e, kaynaklara bakmak önemli, onları parçalı veriyle tutmak önemli, yazarken dikkat edin önemli. Bunlar yaptıktan sonra ortaya güzel bir çalışma çıkacaktır. Önemli olan bu kurallara uymak. Şimdi bakayım bir mesaj gelmiş. E, tamamdır. Soru soran varsa alabiliriz ama saat ilerlediği için bir buçuk saate ulaştı. E, merak eden arkadaşlar, bunu kendi pratik yapabilir. Benim tekrar söylüyorum, önerim, Cumhurbaşkanlığı ve Millet Kütüphanesi'ne devletimizde üye olup girip oradaki tabanlarını A'dan Z'ye tarayarak kendinizle ilgili olanları not olmanıza fayda var. Onlardan hangisini daha çok seçiyorsanız, ya benim kullandığım, ben Web of Science kullanıyorum, Scopus kullanıyorum, EBSCO'nun e-kitaplarını kullanıyorum. Millet Kütüphanesi üzerinden de e, Milli Kütüphane, e, İngilizce İslam Üniversitesi'nin 3. edisyonunu kullanıyorum. Bunları kullanmanıza fayda var. Şuna da dikkat etmek gerekiyor. E, kendinizi sınırlayıp e, konunuzla ilgili araştırma yapmakta fayda var. Yani o da güzel, bu da güzel, bu da harika çalışmaymış diye kendi konunuzun dışında kaynaklar kaymaya başlarsanız burada 500 binden fazla kaynak var dedim. E, vaktiniz çok fazla gider. E, konumuz matürcilerde Varlıktı diyelim. Varlığın dışında hiçbir şeye bakmadan o taraman yapıp listeyi oluşturup yazmaya başlamakta fayda var. Bunu da bu şekilde aktarmış oldum. Teşekkür ediyorum. Bu şekilde yayınımıza da son veriyoruz. Video kaydını Oku Akademi'ye ekleriz. Oradan isteyen